Selamun Aleyküm Herkese Ototamirhanem kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Bir yeni videoyla yine sizlerin karşısındayım. Videonun başından da gördüğünüz gibi bugünkü yapacağımız işlemler kapı kartonunu komple kapı döşemesini değiştirmek olacak. Yine orijinalini bozmadan aynı döşemeyi kullanacağız. Sadece içerisindeki kartonun değişimini yapacağız. İlk olarak kapıları sökmekle işleme başlayalım. Lafı fazla uzatmayacağım. Bazen çok uzun oldu diyorsunuz. O yüzden direkt döşemeyi sökmekle başlayıp düngerini alıp içerisindeki tahtayı değiştirip tekrardan Yeni bir tahtayla ölçüsünü alıp ahşabı yenileyeceğiz. Yenilememizdeki sebebi zaten şöyle görüyorsunuzdur. Buralarda bombe yapmış. Bunun sebebi ise içerisindeki döşemenin, şiltenin, laylonun su almasından dolayı. Şöyle görebilirsiniz. Açtığımda ne kadar şurada bir bombe var. Bayağı bir su almış. Hem onu da gidermemiz lazım çünkü... Eğer sadece bunu değiştirip içerisindeki şilteyi değiştirmezse tekrardan aynı şeyler olacaktır. O yüzden hem şiltesini değiştireceğiz, kapı kartonu değiştirerek işlemlere başlıyoruz. Cam kolunu sökerken içerisinde şöyle bir sekman vardı. Biraz uğraştırdı, videoyu uzatmayayım dedim. Tornevida yardımıyla içerisine sokarak buradaki sekmanını söktük. Ve şimdi döşemeyi söküyoruz. Şurada tırnakları var. Tırnaklar da şu şekilde. Şu şekilde tırnakları var. Gördüğünüz gibi içerisinde herhangi bir döşeme çıkmadı. Daha önceden büyük ihtimal açılmış. Şöyle döşemenin yapışkan izleri duruyor. Ama herhangi bir şey takmadan kapatılmış ve oldukça tozlu gözüküyor. İlk olarak tozlarını temizleyeceğiz. İç kısmındaki kapı mandalının e, camın kirkosunu yağlamamız gerekiyor. Onların yağlama işlemlerini yapacağız. Bakalım belki iki part video şeklinde olabilir arkadaşlar bu. Çünkü biraz uzun olacak. Duruma göre sizlere bilgi vereceğim. Kapının durumu bu, vahim, işler acısı. Şurlar komple bombeli, belki siz göremiyorsunuz da şöyle yan tutayım. Şöyle düz olması gerekiyor ama şurada komple bir bombe, şu şekilde her yeri yamulmuş. Şu ahşabı komple değiştireceğiz. Komple kalıbını alıp, şeklini alıp yeniden keseceğiz içerisine. Temizliğini yapacağız şimdi. Burada kullanacağımız genel temizleyiciyi kullanacağım bu kısımda. Ondan sonra yağlama işlemlerini yapacağız. İlk olarak suyla tozunu attırmam gerekiyor. <gülüyor> and mm -hmm. Güzelce yıkadık. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi komple bir kurulama işlemi yapacağım. Ondan sonra buranın şilte nasıl döşenir, neden şilte döşemiz gerektiği zaten bu işlemleri yapmamızdan belli. Ee, buradan yağmur suyu ya da arka taraftan gelen yağmur suyu kapının içerisinden aşağıya doğru akıyor. Tabii ki ister istemez sıçramalar oluyor. Burada laylon bir şilte olmazsa buradaki yağmur sıçramaları bizim kartonumuza geliyor ve kartonun şişmesine sebep oluyor. Şimdi şilte döşeme işlemini yapacağız ama bundan önce burayı komple temizlememiz lazım. Arkadaşlar bu kapı açıldığındaki usta eğer bizim buradaki şilteyi taksa diyenine biz bu işlemleri yapmıyor olacaktık. Herhangi bir döşemeyle ile uğraşmıyor olacaktık. Döşeme şişmemiş olacaktı. Sonuçta tahta. Buradan suyu yiyince döşeme şişiyor ister istemez. Arabayı yıkıyorsunuz. Yağmur yağıyor Şuradaki oluklardan şurada tahliye yerleri var. Buradan aşağıya akıyor su. Ama sıçramalar ya da camdan gelen camın buradaki gelen su bizim döşemeye geliyor. Döşeme de kabarıyor. Şimdi buraya göre bir... Döş, döşeme keseceğiz. Şilte keseceğiz. Montaj işlemlerini yapacağız. Güzelce kurudu. Buralara yapışkan süreceğim. Çift taraflı. Döşeme üstüne kapatacağım. O şekilde bir işlemimiz olacak. Temizlik işleminde her türlü temizlik malzemesini kullanabilirsiniz. Zaten toz var. Sadece tozu sökme işlemini yapacak. Burada kullanacağımız çift taraflı bant olacak. Şu şekilde ince bir bant kullanacağım. Şöyle yapıştırarak. Daha önceki Yapışkanın olduğu bölümlere şöyle bak, kas yardımıyla ölçüsünü alacağım. <gülüyor> bandı şöyle güzelce yedirdim arkadaşlar yapıştı oldukça sağlam bir band kolay kolay çıkmıyor üzerindeki şilteyi yırtarak çıkar anca şöyle güzelce yerlerini oturtturayım ısıtsanız olur ısıtmasanız olur şimdi bunun çift taraflı yüzeyin açacağız döşemeyi komple üzerine yapıştıracağım ilk olarak döşemenin kalıbını alacağım ondan sonra döşemeyi kesip üzerine yapıştıracağız tarafları da çift taraflı bantla komple kapatacağım. Çünkü buradan su alabilir. ve sonuç bu. Hamiza kesemedim ama oldukça iyi oldu. Artık herhangi bir yerden su gelmez. Biraz şiltemiz kalın arkadaşlar. İnşallah döşemeyi takarken herhangi bir sıkıntı olmaz. Şurada biraz yamuk oturdu. Mecburen orayı kestim. Tekrardan Yapışkan yapıştırdım ama herhangi bir şekilde su gelmesi imkansız. Evet bu videomuzda şimdi bu kadar. döşeme videosu ikinci partta gelecek. Tahtasını nasıl döşeceğiz? Onun videosu ikinci partta gelecek. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.